Arkadaşlar merhaba. Bugün 19-12-2020. Bülten'de bulunan 7 tane maçın analizini yapacağız. Bir tane kuponumuz var. Analizlere ve kupona geçmeden önce arkadaşlar, dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımızın sonucu. 6'da 4 yakaladık. Galatasaray-Karagümrük maçına üst dedik ve karşılıklı gol var. Hobro-Golding maçına yine karşılıklı gol var üst dedik. Maalesef üst gelmedi. Karşılıklı gol varımız geldi. Mini biz Bidan maçına 2.5 üst 1.50 orandan. Ve Feher-Varkis var da maçı. Ev 1.5 üst demiştik. 2.5 üst geldi. Yine Winterhurt-Wheel maçı 2.5 üst 1.50 orandan. Ve bizi yanıltan tek maç diyelim. Charlotte Underlet maçı. Karşılıklı gol varımız gelmedi. Yine videomuzda paylaştığımız kuponumuz arkadaşlar 4.56 oranlık kuponumuz. Maalesef hakemlere mi yanalım, Galatasaray'a mı yanalım, federasyona mı yanalım bilmiyorum. Yani istedikleri gibi maçı bitirebiliyorlar. Aldığı yanlış kararlar maçı çok etkiledi arkadaşlar. Ben maçı canlı izledim. Yani çok çok kötüydü hakem. E, Galatasaray'ın bulmuş olduğu fırsatları değerlendirmemesi e, kuponumuzu yatırdı maalesef. Kuponumuzda maç sonucu 2 almıştık. Yine bohum 2 orandan maç sonucu 1 aldık ve feher var ev 1.5 üstüne almıştık arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, sizlere. Dün videomda bahsettiğim hani videoları atlayarak izlemeyin arkadaşlar. Mesela dün münih vizbiden maçına ben ilk yarı 2 bitebilir demiştim. Hatta 2'den 0'ı da işaretlemiştim fareyle, mouse'la. İlk yarı sonucu 2 bitti arkadaşlar. 3.40 oranda. 3.40 oranda. <gülüyor> Yine fehr var iki buçuk üst dedik ve winterhurt bir ve iki buçuk üstünü alabilirsiniz dedim yani yüksek oran kovalayanlar için tabii ki bunu değerlendiren olmuştur mutlaka değerlendiren olduysa tebrik ediyorum yani ileri ileri sara sara giden arkadaşlarımız bu detayları kaçırıyor onu söylüyorum. Çünkü canlı analiz yapıyorum arkadaşlar ben sizlere. Olabilecek tahminleri, olabilecek olasılıkları söylüyorum ben sizlere. E, tabii ki tercih sizin atlayabilirsiniz. E, ileri sarabilirsiniz videoları. Bugünkü maçlara geçelim hemen. İlk maçımız, şöyle göstereyim, İtalya Serie A'dan. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, abone olmayanlar için abone olup bildirimleri açarlarsa videolar yüklendiği zaman bildirim düşecek. Çünkü aynı saatte videoları yükleyemiyorum bazen. Mesela geçen gece yarısı yükledim. Bugün iş yolundan dolayı e, biraz geç kaldık. İlk maçımız Fiorentina arkadaşlar. Şu an oranları gitti tabi biz. Açılış oranlarını bas alacağız. Hemen Fiorentina'yı bulalım. Evet. Açılış oranımız 1.93-2.80 arkadaşlar. 1.93 2.80 Bakalım Excel'imiz ne diyor. Maçımız üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Tabii ki biz e, üstü baz aldık. Şuradaki detaya dikkat edin arkadaşlar. Maç 2'den 1 bitebilir. Maçımız üst ve karşılıklı gol var. Tabii biz üstü baz aldık. Fiorentina üst 1.70 karşılıklı gol var 1.62 hangisi size uyuyorsa onu değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız İngiltere Premier şu Southampton Manchester City maçı saat 18'de başlayacak. Bu maçla ilgili bir detay var arkadaşlar atlamamanızı öneriyorum. Hemen maçımızı bulalım. Southampton. Evet. Southampton Manchester City 4.75 4.1.35. 4.75 4.1.35. Oranlara girdik arkadaşlar. Maçımız karşılıklı gol var. Ve üste gidecek. Tabi biz karşılıklı gol varını baz aldık. %75 karşılıklı gol var olacak. Bu maçta birden 2 bitebilir arkadaşlar. Yalnız üst ve karşılıklı gol var tercihi. Tabi ben karşılıklı gol varını aldım. 1.60 oranda. Sizlerle değerlendirebilirsiniz bu maçı bu şekilde. Evet Fiorentina'nın oranları geldi. Sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Üçüncü maçımıza geçelim hemen. Hollanda birinci liginden saat 18.30'da başlayacak. Nijmegen Top Ofs maçı. Hemen maçımızı bulalım. 1.43 64.50 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz açılış oranları bunlar. 1.43 64.50. Buradaki değerler hemen değişiyor. Ben bu maça karşılıklı gol var aldım arkadaşlar. Tabi dileyen 1 oynayabilir ama ben önermiyorum taraf bahsini. Dün Galatasaray'dan gördünüz arkadaşlar. Maalesef yatırdı. Ben karşılıklı gol varını aldım. Karşılıklı gol var oranı 1.55. Maç 1-1 de takılır. Ya biliyorsunuz son zamanlarda fazla gol çıkmıyor. Hollanda Ligi olsun, Norveç Ligi olsun. Maalesef e, yatırabiliyorlar. Ben karşılıklı gol varını aldım. 1.55 oranda. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. İtalya Serie A'dan Sampdoria-Kraton maçı saat 20'de başlayacak. Maçımızı bulalım hemen tekrar ve analizini yapalım. Sampdoria-Kraton maçı 1.65-3.25-3.40. 1.65, 3.25, 3.40. Evet maçımız üst arkadaşlar. Ben bu maçları daha evvel hazırladım. Ee, yalnız sizlere canlı canlı sunuyorum. Belki ilk yarıma sonucunda oynamak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu maçı birden bir de oynayabilirsiniz mesela. Şurada bir detay var. Artı 7 olabilir. Tabii ki bu risktir. Bunu önermiyorum hiç kimseye. Ama maç üst 1.70 orandan değerlendirilir. Yani 1.70 oran fena oran değil arkadaşlar. Bazı kanalların vermiş olduğu gibi 111-20 oranları vermiyorum ben. Yüksek oran kovalıyorum. Yüksek oranla kazandırmaya çalışıyorum. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Belçika Pro Ligi'nden Zul Tavaregen. Türüdense maçı saat 20.30'da başlayacak. Hemen maçımızı bulalım. Evet açılış oranımız 2 3 2-3-2.55 2-3-2.55 Maçımız üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var. Maç yüksek bir ihtimalle bir biter. Yüksek bir ihtimalle bir biter. Mesela risk almak isteyenler, isteyen arkadaşlar 1 ve 2.5 üstünü alabilir. Bu risktir sadece arkadaşlar. Yüksek oran kovalayanlar için söylüyorum. 3 orandan değerlendirilir. Şöyle Puan durumuna bakalım. Evet son sırada. Sintrident. Yüksek oran kovalayanlar için arkadaşlar söylüyorum ben bunu. 1 ve 2.5 üstü veya 1 ve 1.5 üstünü alabilir. 2.50 oranda. O şekilde değerlendirilebilir. Evet bir sonraki maçımız arkadaşlar. Yunanistan Süper Ligi'nden Ofikrit Aris maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. 2 45 2. 75 2. 15 2 45 2. 75 2. Evet karşılıklı gol var arkadaşlar. Maçımız karşılıklı gol var oranı 1.80. Bu maçın ee, üste gitme ihtimali de var arkadaşlar. 1.95 orandan değerlendirilebilir. Ama karşılıklı gol var oranı 1.80 ideal. Veya 1.5 üstünü de alabilirsiniz. Bana 1.5 üstü yeter diyorsanız 1.5 üstünü de alabilirsiniz. 1.30'dan. Bunlar alternatiftir. Ve son maçımız. Polonya Ekstra Ligi'nden Lech Poznan visla Krakow. Saat 22'de başlayacak arkadaşlar. Hemen maçımızı bulalım. Evet. Vislak-Krakow-Leşk maçı arkadaşlar. 1 45 3 34 Bakın oranlar değişmiş. Ben şöyle göstereyim. Biz takıra gol maçını 145-334. 145-334. <gülüyor> evet yine karşılıklı gol var ve üst olacak bir maçımız. <gülüyor> ben üstünü aldım arkadaşlar. 140 sizler Sizlerde değerlendirebilirsiniz. 19 orandan değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu maçın karşılıklı gol var olma olasılığı da var. Hatta maçın 2'den 1 bitme olasılığı da var. Tabii ki sistem pollarında bazı sistem pollarında değerlendirilebilir. Şöyle bir şeylerine bakalım. Mesela ters biten bir maçları var. Birden iki. Yani bitebilir arkadaşlar. 2'den bir bitebilir bu maç. Bu bir alternatiftir, bir tercihtir. Evet kuponumuzu verelim arkadaşlar. Benim seçmiş olduğum, kendim oynadığım. İngiltere Premier League'den arkadaşlar saat 18'de başlayacak. Şort Hampton Manchester City maçına karşılıklı gol var aldın. Ve Sampdoria-Kraton maçına 2.5 üst aldım. Toplam 2.72 oran yapıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum. Bol kazançlar.